Buradan bir geçelim. Burada bizi çarparlar yoksa. Azadi yanıtına geldik. Evet trafik ben böyle. Burası yaya geçirdi. Böyle mi diyorsun? Ben yapılmış azadi yanıtı. Anlat bakalım bize. Çünkü Pers İmparatorluğu'nun 2005. <gülüyor> Kırılışın e ne? ney tane ne vardı? 200 tane kartı kaç bulunmuş? E 200 tane ya şeyden arabadan bulunuyor ama Aynen. Biraz sağlam e, bir. Yani tersiye şeklinde olduğunu söylüyorlar ama neden tersiye onu bile bilmiyoruz. Bu da insanlar nasıl Ha Ölmüyorsa... ha var ha Herkes ha trafik canavarı. ha ha Evet, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Doydun mu? Sence ne kadar ödeyeceğiz bunlara? Çok ödeyeceğim. Yedemez herhalde ama yani Yarısını yemedim daha. Yani şu yarısını yemedim daha ya baksana. Olduğu gibi duruyor. Ve doydum yani şu. Bu kadar sonra getirdikleri pilama bakar mısın? <gülüyor> Biz komple aileci akşam yemeklerinde bu kadar pilav yapıyoruz zaten dört günlüğe falan. Otelden çıktık şimdi. diğer otele gideceğiz. Dün çok kötü bir gündü. Bahkan'dan <gülüyor> buraya gelmeye çalışırken gerçekten çok zorluklar yaşadık. Ama en sonunda gece 2-2.30 gibi falan geldik. Sonra taksici bizi bir otele getirdi. Yine fiyatın bizden fazlasını aldı taksici. Otelde de aynı şeyler oldu. Otelde 13 dolara anlaştık. Sonra 15 dolar oldu. Sonra sabah da... Ee... 5 dolar para ücünü verdiklerdi. 5 dolar para, para ücünü verirken yine 5 dolar ücünü verdiler. <gülüyor> yaptılar. Şu an biraz sınırlar down. <gülüyor> Şimdi diğer otele gidip bakacağız. O oteli e, Türkiye'deyken internet aracılmayı da tutmuştum. Biraz kapara yatıracağız bakalım nasıl bir şey olacak. İspan'dayız ama burası çok güzel değil. Şöyle saçma evet. bir meydandayız. Şimdilik. Bakalım. Şimdi neler bekliyorum. Aynen şu arkada bir taksi var gidelim. Bir soralım Hadi bakalım gidelim, size ne bakalım. kadar öğretecekler. Dün Eren Reis otobüsün peşinden dün dümdür <gülüyor> dümdür düm koşturuyoruz valla. Bu <gülüyor> sayede şu Hayat, buradayız. Hayatımda hiç bu kadar koşmamıştır herhalde. Yemek istiyorum <gülüyor> ben ya. Çek çek. Nasıl yolculuk yaptığınızı kelle koltukta. <gülüyor> İlk defa el kemeri takmıyorum <gülüyor> Kıtan takılmış bile, <gülüyor> boş vermiş artık <gülüyor> Ama ayaklarımla köpeğe kendim buradan çok sıkıyorum yani Diş yolu size çok önemli değil dönüşümüz böyle Asma Abi bu otobüsün olsun motorlu mesela. Az önce dizin neredeyse o okunuyor. <gülüyor> neredeyse ya. 5 santim kalmıştır yani. <gülüyor> Aynalar senkron çalışıyor ya birbiriyle, hı hı. Hani tam biri işte bir şeyi iter, iterken bir şeyin önüne o tam o anda onu başka bir tarafa itiyor falan böyle, yani milimlik böyle, senkron çalışıyorlar, az önce ona benzettim, adam tam geçtiği an geçti adamı, sıfıra sıfır geçiyoruz <gülüyor> Ya diyorum kolektif It's... Salu'da deniyoruz şu an. Ee, böyle spagetti dondurma gibi bir şey. Üstüne limon sosu koyuyorlar. Ee, çok güzel değil tadı ama yenilebilir. Senin herhal etici bir şey. Ne kadar verdik? Üç, otuz, otuz bin verdik. Otuz otuz 30 bin riyal verdik. 30 verdik. 3 tümem verdik. Ya da 3 bin tümem. Kimisi üç diyor, kimisi bir sıfır atıyor, kimisi dört sıfır atıyor. Benim anlamadığım bu arada, anlaşıldı burada. <gülüyor> bu Tüme'nin, Riyal'in biz tamamen gerçekten hani biriyle konuşurken, bir turiste konuşurken kafa karıştırmak için yapıldığına inanıyoruz. Çünkü birden fazla rastladık ki yani taksiye sorduğumuzu anlaşıyoruz, işte 20.000 Riyal'e sözde anlaşıyoruz, yazıyoruz telefona ama bir yere geliyoruz bizden 200.000 Riyal istiyor. E sonuna geliyoruz, bizden 200 bin miyal istiyor. Ya da... Bunun gibi birkaç şey yaşadık şu an, tam aklıma gelmiyor. Tamamen kafa karıştırmak için bir şey icat etmişler kendi yani kendilerine Ben öyle demedim demek için. <gülüyor> Aynen. Gerçekten mi? Hani her türlü bizden bir... Birkaç euro fazla almayı başarıyorlar yani. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda. Bayağı sevdin sen. Polule. Çok güzel deniyor. <gülüyor> <gülüyor> Yürüsünü yedik daha sanıracaklar. ama. <gülüyor> <gülüyor> Keşke normal donanmalısaydık. Böyle şansız. Nasıl beğendin mi? Ya tadılabilir sanki. Ee, buraya kadar gelmişken tabii ki tatmak gerekir diye düşünüyorum ama <gülüyor> onun dışında <gülüyor> sürekli olarak yiye, yiyebilecek bir şey. Evet, hafif böyle bizim limonlu olduğu için herhalde <gülüyor> bir kötü bir tat verdi. Bulaşık biraz deterjanları. Biraz bulaşık bir yani. Söyledi söyledik? Burçak'ın kesip fasulyeli, biraz sebzeli. Fasulye Bunlar fasulye mi? Fasulye de. Hiç beğenmedi ama. Benimkisinde nar var, ceviz var, bir de tavuk var. Biraz daha güzel. Estağranda planımız burada. Sanki içine. Başka bir şey yiyeceğiz de. <gülüyor> evet Elançim. Ferini hakkında ki yani. düşüncelerini alalım. Valla beğendik, Hı -hı. kötü bir yemeğin üstüne iyi gitti bence. Biraz kazandı bir tadı aldık. Şu hurma şurubu koyuyorlar üstüne. Yani buna gül suyu olan muhallebi demişler ama ben gül suyu tadı almadım. Hı -hı. Bilmiyorum Hı -hı. sen aldın. Güzel bence denenebilir. Yoğun bir hurma tadı var ve muhallebisinin çok fazla tadı yok zaten sanırım. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Ama güzel. Hı -hı. Güzel, yenilebilir İran'da. Evet. Geleneksel yemekler yapan açık büfe bir e, otele geldik. Eren kendisine hiç riske girmeden şaşlık söyledi ve ek çok güzel kokuyor gibi, çok güzel görünüyor. Ben de açık büfeden bir şeyler söyledim. Şey ve şu aş denilen e, İran'ın ünlü e, çorba gibi bir yemeği. Bu değişik bir şey olduğu için az söyledim ama gerçekten tadı çok güzel. Anlat bakalım. Safranlı dondurma yiyoruz. Limonlu gibi sanki ama limonlu değil içinde sadece safran varmış çok güzel. Biraz tatlı. <gülüyor> sadece İran'da bir kafede kapı kafe içine içtik. <gülüyor> çok güzel müzikler dinleyerek içiyoruz. <gülüyor> çok kalabalık, herkes dışarıda. Çok güzel bir ortam var. <gülüyor>